Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jenga'dan kule yapacağız. Ee, Brawl Stars'ın birincisi Evrimi'nin videosunu atmıştım. İkincisi de Brawl Stars'a yeni gelecek karakterlerin videosunu atmıştım. Onları da izlemeyi unutmayın. Bugün sizlerle birlikte e, internetten araştırmalarıma göre yani Jenga taşlarından kule de yapılabiliyormuş. Sadece böyle domino taşı gibi devirme değil. Evet. Şimdi birincisini şöyle koyuyorum gelince şöyle 2 3 4 tamam şunu da koyalım şimdi bu ilk önce yap yapacağımız kule çok küçük olacak yani küçük bir şey yapacağız büyük değil Yalnız bir şey diyeceğim Taşları yine üst üste dizeceğiz Arkadaş Tamam Şimdi alalım, şurada da, şurada da, Dönelim şuradan dönüş yaptım taş yetmezse böyle dip dibe de yapabiliriz Tamam Şimdi üst kısma geçelim. Bu sefer üst üste koyacağız hepsini Sakın düşme Tamam Tamam bu doldu baya böyle dengeyi kurmamız lazım ne yaparken çok yamuk ya yamuk oldu fazla yamuk oldu biraz ah. ray ha Hepsi geçen sefer yaptığımız gibi yıkılır yoksa arkadaşlar Evet az kalmış şu kadarı yetmeyecek Bir ekleme yaparız ama oraya da Son bir tane kaldı kutun içinde. Bir tane, bir de bu var, başka yok. Bütün taşları dizdik. şöyle olsun. Buradan yıkmaya başlayayım. Şunu bir çekelim ilk önce. Ya da nasıl yapalım? şimdilik şimdi ikinci kileye geçiyoruz. Evet, ikincisi böyle. Bir tane daha koyduk. Şuraya da bir tane koyalım. Düşmediler henüz ve hepsinde üst üste dizemeyiz yani yıkılır elinde sonunda Hayır hayır hayır hayır hayır, hayır, hayır. çarpacak sakın galiba çok yamuk oldu maalesef yani bu kadar oluyor kule jengadan en çok ince kıl gibi kıldan bile ince baksana bir dakika bir dakika dur, dur dur dur bir dakika bir dakika bir dakika hareket etme hareket etme hareket etme Heh. bir tekme atasım geliyor şimdi ya sinirim bozuldu şunun tipe bakan ya çok kötü yaptım Evet adamlar belli ki profesyonel yani böyle de düzgününü yapabilen varsa profesyonel dur. Dur dur düşme, dur dur dur dur dur hayır dur dur hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır de. Ben de tekrar dizerim bana. Dur, hayır ona çarparma, hayır. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, ne oluyor? Ne oluyor? Yavaş. Son anda kurtardım. Ne oldu? Ne? Kulemi yıkamadım. Daha da uzatmak istemiyorum. Dördüncü kata dayanmaz bu. Tamam, şöyle yapalım. Dur, düşme Arkadaşlar süper gidiyoruz. Oluyor kule. Oluyor. Az kaldı az. E harfini de çizdik. Şöyle. Bir tane daha koyduk. Buraya da bir tane. Daha da koymamıza gerek kalmadı yapsak mı? böyle olsun mu? hatta arttırıyorum arttırıyorum taşları bitireceğim bir dakika jenga kulemiz hazır görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey oldu biraz kötü oldu ama olsun yani üç katlı bir şey oldu üstüne de birazcık dekorasyon falan yaptım Şimdi bunu yıkmanın zamanı geldi. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Yıktık. Evet videomuzun burada sonuna gidelim. Ee, daha fazla böyle kule yapmamı, daha büyüklerini, hatta Eyfer kulesini bile yapmamı istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bay bay.